Arkadaşlar hepinize selamlar, uzun süre oldu YouTube'a video atma yolu, bir aya yakın oldu herhalde. Tekrardan sizinle görüşmek beni mutlu etti, heyecanlandırdı da aynı zamanda. Böyle bir garip his oldu. Neyse, bugünkü konumuz İstanbul kent üniversitesi, yani benim üniversitem. Çok sık sorular geliyor bu tercih dönemlerinde. Herkese aynı ses kaydını yahut aynı cevapları atıyorum. Ve ıı, bundan dolayı böyle bir fikir geldi. Bir tane video çekeyim İstanbul Kent Öresi'de çekeyim hakkında. Direkt bu videoyu e, gönderirim yahut insanlar direkt gelir zaten buradan izler diye. Bana sorulan soruları soruların bir listesini çıkarttım genelde. Şimdi onlara teker teker e, cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Hepsi benim fikrimdir, bana aittir. Bana güvenmeyen varsa yahut işte doğrulamak sağlamasını yapmak isteyen varsa başka İstanbul kendisine ses dişiyi kimliğinden fakülteden Instagram'dan arkadaşlar bulabilirsiniz yani onlara da sorabilirsiniz evet başlıyorum random olacak sorular kuru sistem mi vize final mi şöyle vize final ama bir tane de kurul dersimiz var. Bu kurul dersimizin içinde 4-5 tane o civarlarda ders barındırıyor. Ama o da bize final şeklinde giriliyor. Hani vize ve final sınavı. yüzde %60. Ama vize final alttan alma var yani. Hastanesi kampüs içinde mi? Evet arkadaşlar kampüs içinde kuruluyor. Ee, yakın bir zamanda bitmiş olacak sanırım. Ağustos sonu civarlarında demişlerdi bize. Siz bu videoyu izliyorsanız da çoktan kurulmuş olacaktır diye düşünüyorum. Fantomlarınız yeterli mi? Bizim zamanımızda yeterliydi arkadaşlar. Yani ikinci sınıftım ben. Üçe geçtim şu an. İkinci sınıfta herkese kişisel olarak fantom düşüyordu. Gelecekte ne olur bilemem. Hani sınıflar hani çok fazla olursa sınıflar bölünür zaten. Düşünmüyorum ki bir fantom iki kişiye düşsün. Akademik kadromuz nasıl? Arkadaşlar zaten okulumuzun en sevdiğim yanı ben akademik kadrosu hocalarımız genelde hani e, kendi bilgilerini geçtim hani bizi eğitme seviyelerini geçtim çok tatlı çok samimi hocalar yani öyle diğer üniversitelerdeki gibi genelde devletlerde yaşanıyor diye duyu, duyumların bu yönde yani azarlama olsun işte gıcıklık yapıp bırakma olsun pratik derslerinde vesaire bizde böyle şeyler hiç olmuyor tam tersine ellerinden geldiğince sizin hakkınızı veriyorlar hani hakkınızı gözetiyorlar ondan dolayı zaten genelde profesör ve uzman hocalarımız marmara tıptan gelme hocalarımız o yönden yani hiç kuşkunuz olmasın. Benim en sevdiğim yön üniversitemin zaten akademik kadrosudur. Sınıfta çok kalma durumu oluyor mu? Sınıfta kalma yok zaten. Ee, şey vize final şeklinde olduğu için ve ders ders alttan alma da var. Ders ders olduğu için ders geçme babında düşünüyorsunuz. Atıyorum mesela benim iki senedir sadece bir dersim alttan aldım. Histolojiydi o da birazcık talihsizlik olmuştu vize sınavında. Ee, i̇kinci sınıfa geçtiğinde ben histolojiyi verdim. Bu şekilde bitti. Ama şöyle bir durum var. İki sene temel bilimler ilk iki sene. Son üç senede klinik bilimler gördüğünüz için. ilk sene ikinci seneden üçüncü seneye geçerken. Temel bilimlerden klinik bilimlere geçerken. E, sizin ana derslerinizin verilmesi vermeniz gerekiyor. Yoksa dönem tekrarı gibi bir şey oluyor. Mesela ben histolojiyi veremeseydim atıyorum. Üçüncü sınıfa ee, geçemeyecektim ya da döner tekrar, dönem tekrar dönem tekrarı gibi bir şey olacak tane hani bir dönem uzuyor gibi bir şey olacaktı diye tahmin ediyorum. Burs kesintisi oluyor mu? Hayır arkadaşlar olmuyor. Mesela e, ben eğer histolojiden de kalsaydım atıyorum ya da e, yazın vermeye çalışsaydım şöyle oluyordu benim işte bursum kadar oraya da indirim uygulanıyor hani şey mi? Alttan alacağım derse ve alttan alma yok e, attan alma yok diyorum ve sınıfta kalma yok, attan alma var senelik olarak ücret artışı nasıl oluyor şöyleydi bizim ilk 2 sene aynı fiyatı ödedik 3. sene ise %10 civarında bir zam geldi tabi e, bunun mali işlerle konuşsanız daha iyi olur, büyük ihtimalle bundan sonra yeni gelen öğrenciler de filan sürekli olarak e, belli bir ...oranda artacağını düşünüyorum. Bizimkisi gibi olmayacak yani. ilk ikisinin aynı kalmayacak diye düşünüyorum. Hazırlık durumu nasıl? Okumak zorunlu mu? Arkadaşlar bu sene zaten İngilizce... E, ...dişi kimliğe açılmış. Türkçe'de... ...zorunlu değildi. Yani i̇steyen varsa... ...belli bir talep karşılığında açabilirlerdi. Ama kimse zaten istemedi. Bölümümüz Türkçe çünkü. Türkçe görüyoruz dersleri. Bundan dolayı zorunlu değil ama... E, ...tabii şöyle... Bursun ne kadar ödüyorsan işte atıyorum okula yahut burs, bursluları tam bilmiyorum ne kadar ödüyorsan isteyerek e, o hazırlıkta hazırlığa gidersen eğer aynı paradan değerlendiriyorsun. Atıyorum diş ekibini x kadar ödüyorsun hazırlık İngilizce okumak istiyorsun o hazırlığa da x kadar ödüyorsun. Bu yandan zaten sıkıntısı var yani bu hazırlığın. Memnun musun üniversiteden? Yani arkadaşlar ben memnunum memnun olmayanlar da var üniversitemiz küçük yeni işte şu yok bu yok diyenler de çok var ama ben memnunum yani zaten Taksim'de pek üniversitenin etkinliklerine yahut başka şeylere ihtiyaç duymuyorum hani ki yapıyorlar da zaten yani siz atılımcı girişken olursanız orada da çeşitli hobiler vesaire şeyler bulabiliyorsunuz ki ben buldum da mesela çoğu şey çoğu şeyi tecrübe edindim çoğu akademik kadroyla belki çalıştım sıkılmadım yani ben Zaten Taksim'de bol bol gezebileceğiniz çok yer var. Öyle Öğlen paydası oluyor, yemek oluyor mesela. İstiklal Caddesi'nde, bir restoranda ya da bir yerlerde zaten yemek yiyebiliyorsun yani. Daha ne isteyebilirsin ki diye düşünüyorum. Başkalarınıza sorun bu konuda. Ben de aynı düşünmeyenler de var çünkü. Üniversitenin eksikleri var mı? Şimdi ben üçüncü sene, üçüncü seneme geçeceğim. Ee, ve en büyükleri benim. Yani diş hekimliği 3. sene son sınıf. Yani ilk mezunları biz olacağız. Ee, bizim zamanımızda eksiklikleri vardı. Ve gidgide tabii seneden sene bu eksiklikler azalıyor. Yani yeni gelen arkadaşlar zaten bu şeyin işin ceremesini biz çektik yani. Bundan sonrası daha iyi olacak. illaki vardır eksiklikleri. Şu anını hani sayamayacağım ama illaki vardır. Yeni çünkü. Ama hani diş hekimliği şeyinden düşünmeyin. Diş hekimliği tamam okey yani. Hani üniversite bazında, etkinlik bazında yahut işte başka şeyler bazında olabilir diye söylüyorum. Diş hekimliği konusunda eksikliğini ben görmedim açıkçası. Yakın yurtlar var mı? Arkadaşlar yurtlar var. Şuna da değineyim. Yurtlar Hani Taksim civarında olan yurtlar Gerçekten bir hayli pahalı Bunu araştırıp da gelin yani Hem evler hem yurtlar Gerçekten çok can yakıcı fiyatlarda Mecidiyeköy taraflarında Var diye bizim arkadaşlar gidiyor Diye biliyorum yani İsim veremeyeceğim şu an yurt ismin. Sınıf rahat geçiliyor mu? Dediğim gibi arkadaşlar Hocalar sizin hakkınızı veriyor Hakkınızı gözetiyor Hakkınızı yemiyor Hani eğer normal bir çalışmayla Yani Kıvamında bir çalışmayla, yeterli bir çalışmayla geçebiliyorsunuz yani sınıfı. O konuda sıkıntınız olmasın. Lab imkanları nasıl? Lab imkanları yeterli olduğunu düşünüyorum. Hocalarınız katı davranıyor mu? Hayır. Zaten cevap vermiştim. Hocalarımız çok samimi insanlar, çok sıcakkanlı insanlar. Üniversitemin en sevdiğim kısmı hocalarım yani. Hasta potansiyeli daha bu sene göreceğim hastaları. O konu hakkında bilgi veremeyeceğim. E, tam buruslu yazılır mı? Kesinlikle yazılır yani. Devlette sana gıcıklık yapan hocalar, Yahut işte seni bilerek bırakan hocalar, sana tilt olan hocalar vesaire vesaire olacağını atıyorum bir dersten kaldın, komple kalıyorsun okulda. Bizde alttan alma var. Hocalar seni seviyor, gözetiyor. Gerçekten önemli bu. Hani hoca dediğin seni okuldan bezdirebilir yani. O derse girmek istemeyebilirsin. O dersten seni bırakır. Yani şu an gerçekten önemli olduğunu nasıl vurgulayabilirim daha bilmiyorum ama gerçekten hocam çok önemli yani hocalar. İlk sırada bence gelir. Tam burslu kesinlikle yazılır yani. Bence. Hepsi benim fikrimdi. Tekrardan söylüyorum. Başkalarını da sorun. Malzemeler okul tarafından veriliyor. İkinci sınıfta, birinci sınıfta zaten küçük malzemeler alıyorsunuz yani 100-100 civarında onu karşılamadı. Hani zaten küçük miktar ama ikinci sınıfta büyük olan kısımda işte mikromotorlar, işte aeratörler, angulurovarlar vesaire, fantom, fantomlar bunların hepsi okul tarafından bize verildi. Bu yönüyle çok güzel. Yani destek oldular bize de sağ olsunlar Farklı malzemeler de olsun Destek oldular bir Başka sorumuz ee, Bu okulu tercih etmendeki en büyük sebep üniversitenin çok hangi imkanlarını kullanıyorsun Bu okulu tercih etmemdeki en büyük sebep ne oldu Açıkçası yalan konuşmayacağım Bu okulu ben bilmiyordum Babam e, sıralamayı yazmış Benim babam yaptı tercih listemi Ben karışmadım o yönde çok fazla bu gelmiş aslında mutlu olduk. Çünkü Beykent Üniversitesi'ni bekliyordum. Bu geldi. Mutlu oldum. Daha üst sıralardaydı çünkü. Ee, şansa birazcık oldu yani. Kısmet. En çok hangi imkanlarını kullanıyorsun? Hocalarımı kullanıyorum. Hocalarımın bilgisini bana kattıklarını kullanıyorum. Ee, üniversite mezun olduktan sonra staj garantisi veriyor mu? Yani mezun olduktan sonra bir yerde iş imkanını soruyorsam öyle bir şey duymadım. Burslu okumayı düşünüyorum. Siz burslu mu okuyorsunuz? Bursu bilemiyorum. Fakat tercih eder şikayetler var. Birkaç şikayet rastladım bu konuda. Şöyle e, üniversite tercihe geldiğinde farklı fiyat çıkarma gibi. Ya bunu maliyle iyice ne konuşun. Çünkü şöyle bir durum oldu bizde de. Şimdi ben sizin artıları eksiyle hepsi söylüyorum zaten elimden geldiğince. Ee, bize 5 sene boyunca aynı diye söylediler yani. Ama bu kağıt olarak imzalanmamış, karşı taraf imzalamamış. Bundan dolayı geçerli e, görülmedi. Böyle bir sıkıntımız olmuştu yani. Evet. Öğrenci ekonomik yönden zorlayan bir okul mu, yemek ücretleri vesaire. Şu ana kadar yani yalan söylemeyeyim ama Kantinde hiç yemek yemedim Kendi paramla yani Kendi paramla hiç yemek yemedim e, Hep dışarıda genelde yedim Dışarılardan Pahalı ama Kantin birazcık pahalı Yani şu an fiyatları bilmiyorum ama Hani O şekilde 2016'da yani yeni açılan Bir üniversite olması tercih yaparken Seni tedirgin ettim mi? Hayır hiç etmedi Açıkçası daha çok diplomaya baktığım için zaten. Pek öyle hani köklü olup olmamasına vesaire vesaire bakmadım ki köklü olması da zaten köklü olması ne demek? Hocaların iyi olması demek. Hocalarından dolayı zaten hani köklü olup olmamasına bakarsın. Ee, hocalarımız da zaten profesör, doçent, uzman vesaire vesaire gayet sağlam bir kadromuz olduğu için. Hayır beni hiç tedirgin etmedi. etmedi. Bu şekilde. Daha fazla e, aklınızda takılan soru varsa siz de yorumlarda belirtin. Ben yorumlarda cevaplamaya çalışacağım. E, bir soru eğer işte özelden soru olursa bu videoyu size atacağım. Kardeşim buradan sana da selam yolluyorum. O bana soru soran kardeşime bu videoyu attığım zaman sonuna kadar izlerse eğer selamını da alacak. Görüşmek üzere. Bu arada sık sık. E, Videolar gelecek çünkü aklımda baya bir video konusu birikti. Diş hekimiyle ilgili tabii genelde. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.